BIA'da kontrol alım işlemleri nasıl gerçekleştirilir? İlgili kontrol alımı için BIA ana sayfasından genel tanımlar, BIA üyelik işlemlerine giriş sağlarız. Açılmış olan ekran üzerinde farklı türden üyeliklerimiz için işlemler sıralanacaktır. BIA kontrol işlemini seçtiğimizde E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil, E-Fatura, E-İrsaliye, E-Arşiv, Web servis, mail ve ev mutabakat süreçleriniz için satın alabileceğiniz kontrol miktarları görüntülenmektedir. Ödeme şekli olarak kredi kartı ve bank havalesi olarak seçeneklerimiz mevcuttur. Sağ üst alanda bulunan makbuz gönderimi için e posta adresi girilmelidir. Bank havalesi ödeme şeklini seçerek satın almak istediğimiz kontrol paketini seçeriz. Ödenecek tutar bilgisi, banka hesap bilgileri ve işlemle ilgili not bilgisi ekrana gelecektir. Kaydı oluştur dediğimizde işlemi kaydediriz ve havale işleminizi gerçekleştiririz. Havale işlemi gerçekleştikten 1-3 iş günü içerisinde aboneliğiniz onaylanacaktır. Ödeme şeklini kredi kartı olarak belirlediğimizde satın almak istediğimiz kontrol paketini seçeriz. Ardından karşımıza gelen online ödeme sayfasına ilgili kart bilgileri girilerek ödeme yap butonuna tıkladığımızda işlem tamamlanacaktır. Yapmış olduğumuz kontrol harcamalarının hareketlerini de Diye içerisinden izleyebiliriz. Kontrol kullanımı yaptığımız ekranlardan, e-Fatura, E-Arşiv, e, e, e irsaliye, E-Müstahsil, E-SMM gibi gelen ve giden kutularının ekranlarının içerisindeyken de sağ üstteki kontrol butonuna tıklayarak kontrolükle seçeneğini seçebilir veya kontrol hareketlerini seçerek karşımıza gelen ekranda tüm kontrol hareketlerini izleyebiliriz. İpi alanından hangi tip işlemlerimiz için kontrol harcandığını görüntüleyebilir. Tipe alanından hangi tip işlemlerimiz için kontrol harcandığını görüntüleyebilir, görmek istediğimiz özellikleri sınırlayabiliriz. İlgili kontrol hareketlerini otomatik mesaj sistemi içerisinden de direkt olarak takip edebiliriz. Otomatik mesaj sistemi ardından kontrol hareketlerine giriş sağlarız. İlgili ekrandan da tüm kontrol hareketlerini takip edebiliriz. Vazgeç diyerek çıkış sağladığımızda, Toplu mesaj sistemine giriş sağlayarak, toplu mesaj sistemi ekranındayken de diye kontrol yükleme ekranına geçiş sağlayabiliriz. Raporlar alanına geldiğimizde, firma bazında kontrol kullanımlarımızı görüntüleyebileceğimiz kontrol firma kullanım raporumuz bulunmaktadır. Başlangıç ve bitiş tarihi belirleyerek tek bir firma için görüntüleme yapabileceğimiz gibi toplu olarak da birden fazla firmamızdaki kontrol hareketlerini görüntüleyebiliriz.